Güvenin atlarını aşağıda görebilirsiniz. Ne kadar sevimliler, öyle değil mi? Şimdi, aşağıdaki resimlerde göreceğiniz atların sayısının güvenin atlarının sayısından az mı, çok mu ya da güvenin atlarının sayısına eşit mi olduğunu bulmamız gerekiyor. Önce güvenin kaç tane atı olduğunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane atı varmış. Bunu unutmayalım ve buradaki atların sayısıyla karşılaştıralım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane at var. O halde buradaki atların sayısı, güvenin atlarının sayısına eşit. Sadece değişik şekilde dizilmişler. O zaman bunu eşittir kutusuna koyuyorum. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5 tane at var. Yani güvenin atlarından az sayıdalar. Bu 5 küçük atı da buraya koyalım. Bu resimdeki atların sayısının, güvenin atlarının sayısından fazla olduğunu sadece bakarak söyleyebiliriz. Öyle değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Ve bu sırada da 5 tane daha, yani 10 tane var. Emin olmak için bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10, 6'dan büyüktür. O zaman, bu resmi de, Büyüktür kutusuna ekleyelim. Burada ise, 4 artı 4, yani 8 tane at var. Cevabı bilmeme rağmen, saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu da 6'dan büyük, o halde, Büyüktür kutusuna koyalım. Ve son olarak, burada ise, 1, 2, 3 ve 4 tane at var. 4, 6'dan küçük olduğuna göre bu resmi de küçüktür kutusuna atalım. Cevaplarımızı kontrol edelim. Evet. Ve doğru yapmışız. Aferin bize.